Selam arkadaşlar ben Şengül nasılsınız sevgili koç burcu arkadaşlarım Efendim inşallah iyisinizdir sizler için Ekim ayında sevgili koç burcu arkadaşlarımı neler bekliyor iş aşk sağlık durumları nasıl olacak sevgili arkadaşlarım daha fazla uzatmadan sizler için şöyle bir kahve açacağım günlük kahve fincanımı kullandım sevgili koç burcu arkadaşlarım için ardından da birkaç tane tarot açacağım. Sevgili Koç burcu arkadaşlarım, Ekim ayında neler bekliyor? Çok güzel. Bakın, açar açmaz o enerjiyi aldım. Aman Allah'ım, sizler nazarı atlatmışsınız. Bu fincanın içindeki bu ferahlık da nedir sevgili Koç burcu arkadaşım? Çok güzel, süper. Karanlıklar dökülmüş bakın. Az sonra bunları da dökeceğiz. Bakayım benim sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Neler bekliyormuş Ekim ayı içinde şöyle bir çevirelim bir bakalım bakalım ama çok güzel benim gördüğüm hissettiğim çok güzel şeyler çıktı sevgili Koç burcu arkadaşlarım hmm, daha görür görmez bakın aman Allah'ım sevgili Koç burcu arkadaşlarım ben size şimdi önce şuradan bir giriş yapayım resmen çıkmış burada inanılır gibi değil bay bayan hepiniz cinsiyetleriniz resmen çıkmış karşılıklı beklenti içindesiniz bakın ama aşk hayatıyla alakalı olsun iş hayatıyla sağlık hayatınızın her ile birlikte bakın ne bekliyorsanız hayaliniz istediğiniz her neyse küçük ya da büyük tertemiz gelecek sevgili kardeşlerim Ekim ayı sizler için %90 çok güzel geçecek aman Allah'ım bu beklentilere şu büyük dev yüklü kuşunuzu görün bakın burada temiz yerden geliyor belki kısmet bekliyorsunuz belki nişanlısınız da düğün tarihinizi bekliyorsunuz örnek veriyorum iş başvurusu yaptınız ya da yeni birilerini bekliyorsunuz hayatınıza sevgili arkadaşlar ya da alacağınız var miras bekliyorsunuz mahkeme sonucu ne olursa olsun ne bekliyorsanız beklentileriniz her neyse küçük ya da büyük ekim ayı içerisinde tertemiz bir şekilde size gelecek çok güzel tertemiz yüklü haberler var sizlere ben zaten açar açmaz o temizliği gördüm onu hissettim sevgili arkadaşlar Beklentilerinizi karşılayacaklar karşınızdaki kişiler veya kader yapacak bunu çok güzel harika çıkmış bay bayan resmen cinsiyetlerinizde çıkmış Çok çok güzel hızlı haberler de alacaksınız küçük çaplı silahlar da çıkmış burada canlar Güzel ama temiz haberler çok güzel temiz haberler almışsınız alacaksınız geliyor geliyor hiç merak etmeyin yalnız tabii ki hayatımız her zaman dört dörtlükle bütün koç burçları süper mi olacak tabii ki de değil arada aksilikler de var sevgili arkadaşlarım iş hayatınız harika çıkmış geçmişi örtüyü çekmiş bazı birçok koç burcu arkadaşım geçmişin olumsuzluklarını örtüyü çekmiş tamam ona lafımız yok evlilerde çift çift harika çıkmışlar sevgili arkadaşlarım yalnız benim burada gördüğüm bazı koç burcu arkadaşlarım sevgili koç burcu arkadaşlarım bay bayan hiç fark etmiyor yalnız olanlar dolu olanlar yanlış anlamayın sevgili koç burcu arkadaşlarım hani kaderinizdeki aşkı bekliyorsunuz arayış içindesiniz öyle çıkmışsınız burada tamam güzel bir şey arayalım ruh eşimizi arayalım diğer yanımız dediğimiz kişiyi arayalım arayalım da bir de şöyle de bir şey var sevgili arkadaşlar şimdi şöyle ben size bir örnek vereyim bakın burada şu an hiçbir şey yok şu çevre bomboş ben burada ne arayabilirim olmayan yerde aradığınız takdirde aramış sayılmıyorsunuz canlar bakın arayış içindesiniz tamam güzel harika arayın aramaya da devam edin de yalnız aradığınız bölgede aradığınız kişi yok Yolunuza Ekim ayı içerisinde ruh eşini arayan kaderindeki aşkı arayan koç burcu arkadaşlarımın karşısına maalesef bakın bu kısmı kötü çıkmış yalancı dolancı 3 kağıtçı tipler çıkacak canlar bunu zaten arayan kardeşlerim de görecekler Ekim ayı içerisinde kaderindeki aşkı ben tamam ben bu insanı istiyorum diyen arkadaşlarım kandırılacaksınız canlar yalancılar çıkacak yolunuza aramayın çünkü bulunduğunuz yerde aradığınız kişi yok güzel kardeşlerim aramayın anlayacaksınız da zaten zamanla o insanların yalancı olduklarını siz anlayacaksınız ama merak etmeyin sileceksiniz de hayatınızda yalnız bazı yerde bir karmaşa çıkmış burada sevgili koç burcu arkadaşlarım bay bayan hiç fark etmiyor sizin maddiyatla alakalı bir karmaşa bu ya kredi çekmesine herhangi bir insanın bir yakınınız arkadaşınız olabilir kredi çekmesine ya o insana kefil oldunuz kredi çekerken kefil oldunuz ya da yüklü miktarda borç verdiniz de alamıyorsunuz ya da miras dalgası diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım şimdi bu beklentisi olan arkadaşım Ekim ayı içinde hiç beklemesin şimdi doğruyu söylemek durumundayım hiç bekleme biraz karışık çıkmış Alt kısımda çıkmışsın. Sevgili kardeşlerim bir taneniz değil bu. Bayağı bir karmaşa bekliyor sizi. Ekim ayı içerisinde alacağınızla alakalı. Hatta alamıyorsunuz. Ekim ayı içinde dayanamayıp ister istemez kanuna başvuruyorsunuz. Kanunda bir dönem süreçleme gidecek yani. Bir dönem gidecek. Şurada bir mahkemeye başvuruyoruz da. Mahkeme hemen sonuçlanmıyor değil mi canlar hemen sonuç görülmüyor bayağı bir vade çıkmış onu da ben size söyleyeyim şimdi beklentilerinizi karşılayacaksanız derken hep de öyle beklentiler karşılanacak diye de düşünmeyin bazı olumsuzluklar da var ama dediğim gibi yüzde 85-90 arası sizin falınız çok güzel çıkmış canlar sağlık süper çıkmış enerjilerinizde biraz böyle inişli çıkışlı bir vaziyet çıkmış ama inanın sağlığınız süper çıkmış. Önemli olan sağlıktır. Evlilik durumlarınız çok güzel çıkmış. Belki boşanma aşamasında olabilirsiniz sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Boşanma aşamasında olan arkadaşlar ya da eşinizle tartışmalısınız da aynı evin içindesiniz görüşmüyorsunuz öyle farz edelim. Özellikle de Koç burcu bayanlarına söylüyorum bunu. Eşiniz veya ayrı olduğunuz partneriniz içinden çok üzgün, çok mutsuz, çok pişman ve Ekim ayı içerisinde size kendisini kanıtlamaya çalışacak, ispatlamaya çalışacak, acı çekiyor, içinden pişman. Aranızda ne sorun yaşandıysa, bayağı bir mücadele edecek. Boşanan, boşanma süreci olan Koç burcu arkadaşlarımız için de aynı şey geçerli ama daha çok bayanlar için geçerli bu Koç burcu bayanları sizlere söylüyorum karşı partnerleriniz çok çok çok pişmanlar siz baya bir şeyleri yıkmışsınız içinizde yani umudu kesmişsiniz karşı taraftan ama karşı taraf sizden kesmemiş onu da söyleyeyim sizin düşmanınızın önüne set çekilmiş canlar düşmanınız ne düşünürse düşünsün size zarar veremeyecek enerjileriniz çok güzel evren engel çekmiş yani düşmanınıza ayınıza resmen bakın engel çekilmiş burada bir şey yapamıyor rahat olun Güzel, çok güzel enerjiler, nazarı falan atmışsınız, sıkıntılar gitmiş sizden, size güç gelecek canlar. Ekim ayı içerisinde dediğim gibi beklentilerinizle alakalı çok güzel haberler alacaksınız. Küçük ya da büyük, haberin küçüğü büyüğü olmaz. Herkes beklediği kadarını kimden ne bekliyorsanız, kaderden mi bekliyorsunuz, devlet kapısından mı, herhangi bir kişiden, insandan mı, ne, ne, ne bekliyorsunuz sevgili arkadaşlarım küçük çaplı da olsa güzel haberler sizlere gelecek evliler çok güzel çıkmış bol bol nişanlar düğünler çıkmış çok güzel küçük küçük de olsa balıklarınız var güzel çok güzel ben sizleri güçlü gördüm Ekim ayı içinde harika görülüyorsunuz canlar önce sağlık sağlığınız da güzel çıkmış bakın burada toplu bir şeyler de geliyor sizlere sevgili arkadaşlar çok güzel harika bakın bu bir miras da olabilir ama bazı arkadaşlarımız biraz sorunlu çıkmış ama hiç sıkıntı değil canlar bakın toplu bir şeyler şans var sizde sevgili koç burcu arkadaşlarım enerjiniz çok güzel güzel haberler alacaksınız inmiyor bakın inmiyor inmesin de inmesin buyurun şöyle bakmak durumundayım sevgili arkadaşlarım göstermeyeceğim çünkü atılan taşların ben farkındayım niçin gösteriyorsun niçin şunu yapıyorsun niye böyle yapıyorsun tamam olabilir tamam bu kadar bu kadar gösteriyorum arkadaşlar tamam ben bakarım bu şekil anlatırım izleyenlerime tamam ben onların farkındayım neyse kurcalamayacağım sevgili koç burcu arkadaşlarım yakından bakayım ki sevgili arkadaşlar bazı arkadaşlarım şöyle söyleyeyim sevgili koç burcu arkadaşlarım ters düşünmeyin olumsuz düşünmeyin Bakın merkezinizde sıkıntılar var. Yok demiyorum bakın. Ben her zaman söylerim. Dört dörtlük yaşantımız yok. Merkezde kalbimizin bir köşesinde bir karamsarlık var. Yok değil. Bir umutsuzluk durumumuz var. Umutsuz olmayacağız. Umutsuzluk yok. Allah'tan umut kesilmez. Ekim ayınız çok güzel. Çok güzel haberler gelecek. Yine aynı şekliyle burada da çıkmış. Sevgili boşanmakta olan veya tartıştınız bir şeyler yaşandı aranızda aynısı burada da çıkmış sevgili koç burcu bayanları sizin partnerler çok üzgünler bakın siz gerçekten çok üzgünler sizin için mücadele edecekler siz bir şeyleri içinizde bitirmişsiniz ama karşı taraf sizi kaybetmekten korkuyor Kay evet sizi kaybetmekten korkuyor bunun içinde mücadele verecek hiç merak etmeyin sevgili arkadaşlar dediğim gibi bakın Murat, Murat diyorum ben Murat kısmınızı bakın karanlık tutuyorsunuz merkezde tıkanmış bir şeyler böyle düşünmeyin şunları aralayalım bunlar dıştan gelen sıkıntılarımız bizim sevgili koç burcu arkadaşım bakın ne kadar ferah çıktı sizin fincanınız ne kadar ferah çıktı üstünüzdeki kem gözleri nefret dolu gözleri kıskançlıkları üstünüzdeki nazarı zaten atmışsınız atamam ne kadar atsanız da bile kalmaz o o tekrar dönüp dolaşıp üstünüze gelecek sizin Koç Burcu nazarı çeker, çekmez değil. Ateş o, o mutlaka onu çekecektir. Ama Ekim ayınız çok güzel, güç sizinle, enerji sizinle, sağlık sizinle, parayla alakalı çok güzel haberler alacaksınız. Beklentileriniz karşılanılacak sevgili Koç Burcu arkadaşlarım ve bununla beraber Ekim ayı içerisinde sevgili Koç Burcu arkadaşlarım nişanlanıyor musun? veya yoluna yeni kısmetler mi çıktı bay bayan hepinize söylüyorum samimi söylüyorum köklü kuruluş olacak adeta güzel insanlar çıkacak yollarınıza yalnız az önce söylediklerim arayış içinde olan arkadaşlarım dikkatli olsunlar onların yoluna iyiler çıkmayacak onu da söyleyeyim yani onu söyleyeyim canlar %40'ı burada talihsiz %60'ı aman Allah'ım çok güzel köklü kuruluş yapacaksınız çok güzel fazlasıyla düğünleriniz çıkmış kısmetler nişanlar çıkmış ağaçlarını sizin yeni yeni kendini gösteriyor murat ağaçlarını sevgili arkadaşlar karamsarlığı bırakın kötü düşünmeyin olumsuz düşünmeyin güç sizde artık bir şeyleri sabırla aşmış birçok koç burcu arkadaşım hiç merak etmeyin inanın sağlığınız süper çıktı enerjiniz harika her şey çok güzel görünüyor %85-90 arası şans sizinle Ekim ayı içinde sevgili koç burcu arkadaşlarım daha fazla da uzun tutamayacağım çünkü yüklemelerde sevgili arkadaşlar o yüzden küçük fincanımı kullanmak durumunda kaldım yüklemelerde sıkıntı çekiyorum canlar internetiniz donukluk yapıyor Telden yükleme yapsam ona da limitimiz yetmiyor. Bildiğiniz gibi değil. Ancak bu şekil yapmak durumunda kaldım. Şunu söyleyeyim size. Güç sizde. Ekim ayı içerisinde sevgili arkadaşlar. Sevgili koç burcu arkadaşlarım. Güç sizde. Harika çıktı gerçekten. Bakın sabırla oluşur güç. Sabırla gücü zaten birçok koç burcu arkadaşım elde etmiş. Bakın kurtuluş. Aman Allah'ım çok güzel. İşte bu. Artık sessizliğe doğru gidiyor. Ve ardından güneş gibi parlıyorsunuz. Şöyle bırakıyorum. Sevgili arkadaşlarım sabırla bakın iş hayatınızda artık bir şeyler geride kalmış. Sevgili Koç Burcu arkadaşlarım bay bayan sizlere söylüyorum. Artık Murat kapısından geçme zamanı. Sabırla ama hala da hala da bir nebze sabır sizi bekliyor. Öyle bir anda atlayamayız. Bekleyeceğiz. Evren. Kim olursa olsun hangi kulu olursa olsun hakkını vermeden bu dünyadan almamıştır. Rahat olun. Dua edin ki sevgili Koç burcu arkadaşlarım şöyle söyleyeyim ben size evren öyle bir şey yapıyor ki bütün kullarını eşit tutmuyor. Bazı kullarına başta veriyor, sonunda alıyor. Bazı kullarına başta vermiyor, üzüyor, acı çektiriyor, mutsuz yapıyor. Evren okula borçlu kalıyor. Ne yapıyor? İşin sonunda muradı veriyor. Siz işin sonunda murat alacaklardan olun. Sevgili Koç Burcu arkadaşlarım. Şanslı kullar onlar. Başta alanlar değil. Sonda alanlar şanslıdır. Bunu sakın unutmayalım. Biz evrene borçlu değiliz. Evren bize borçlu. Çünkü bize vermeden aldı. Bunu düşünün. Canlar buyurun. İş hayatında artık güce gidiyorsunuz. Aşk hayatında hakikate gidiyorsunuz. Geçmişin olumsuzluklarından kurtuldunuz. Tamam bazı arkadaşlarım rahatsız. Şimdi hep de sağlık var diyemem değil mi? Mutlaka bacağımız ağrıyacak, midemiz, kolumuz, bacağımız Mutlaka küçük çaplı rahatsızlıklarımız var. Bunların da çaresini arıyoruz. Kabullendik artık bazı şeyleri. Bu benim kaderim dedik ama... Genel anlamda baktığımızda sevgili koç burcu arkadaşlarım güç sizde sağlık sizde harika görünüyorsunuz inanın harika görünüyorsunuz Ekim ayı içerisinde bir aylık açılım bu sevgili arkadaşlar Kasım'a bakmadık İnşallah Kasım bundan daha güzel çıkar tamam hadi bakalım güneş gibi parlayacaksınız ne diyormuş meleğim bu açılımım için güç sizde derken ne diyor meleğim Aa, harika böyle bir şey olamaz başardın diyor sevgili Koç burcu arkadaşıma. Sabırla bir şeylere başardın. Artık sen bunları hak ettin diyor. Çok güzel haberler alacaksın diyor. Artık zirvedesin. Her şey geride kaldı. Evet, sabırla geride bıraktın. Hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkartma zamanı. Sevgili Koç burcu arkadaşlarım, güzel insanlar, muazzam çıktı. Hadi bakalım güç sizde sevgili Koç burcu arkadaşlarımın. Ekim ayı Genel açılımını tamamladık. Sevgili Koç Burcu arkadaşlarım sizleri seviyorum. Onlar benim oyun arkadaşlarım. Efendim bu açılımımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim. Abone olmayan arkadaşlarım var ise abone olurlarsa kitleniz daha çok genişleyecektir. Açılımlarım tüm hızıyla devam edecektir. Bir sonraki açılımlarımda tekrar tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri seviyorum.